Akıncı tarafından kullanılan yeni mühimmat sistemi Aselsan'ın minyatür bombası Tolun oldu. Çorlu'da bulunan Akıncı İHA test merkezinde tamamlanan çalışmaların ardından taarruzi İHA sistemi ilk atışı gerçekleştirdi. Bunun için Akıncı'nın gövde altındaki silah istasyonuna dört adet tolun mühimmatı yerleştirildi. Çorlu'dan havalanan Akıncı, atış sahasında gövde altına taktığı turuncu renkli mühimmatın aynı zamanda hedefe gidişinde görüntüledi. Tolun, atışın ardından hedefi 12'den vurdu. Tolun'un adı Tarsus merkezli Tolun oğulların kurucusu Ahmet bin Tolun'dan geliyor. Ahmet'in babası Buhara asıllı bir Türk olan Tolun'du. Halife Memun zamanında Abbasi devletinin önemli komutanlarından biri olan Tolun vefat edince oğlu Ahmet Tarsus'a gelerek buraya yerleşti ve bölgeyi Bizans'a karşı seferlerin merkezi haline getirdi. Günümüzde mühimmat boyutları küçülüyor. Ancak etki oranları yeni nesil yönlendirme ve arayıcı başlıklarla daha etkili hale getiriliyor. Hassas vuruş gerçekleştirilebiliyor. Böylelikle minyatür olarak adlandırılan küçük boyutlu mühimmatlardan hem uçaklar hem de İHA sistemleri birden fazla taşıyabiliyor. Böylelikle tek bir sortide birden çok hedef başarıyla vuruluyor. Aselsan tarafından geliştirilen TOL'un ay AYAR güdümlü minyatür bomba ilk defa Saha Expo 2022'de sergilenmişti. Sistem tek bir istasyona 4 adet takılabiliyor. Uçaklarda 2 ayrı pylon yani istasyon ile bomba kapasitesi 8'e kadar çıkartılabiliyor. TOL'un ay AYAR olarak adlandırılan güdüm sistemine sahip. Böylelikle hem sabit hedefleri hem de hareketli hedefleri vurabiliyor. Halen mühimmatın GPS INS'e ilaveten görüntüleyici kızılötesi ayar arayıcı başlığa da sahip konfigürasyonu üzerine çalışmalar yapılıyor. Bu özellik sayesinde pilotlar atılan bombaları havada an ve an manuel olarak yönlendirebilecek.